Usta merhabalar. Merhaba. Aracımızın nesi var? Araçta performans sıkıntısı ve arızalama ma şikayeti var. bakın ee, burada da gördüğünüz üzere aşırı şekilde fakir çalışıyor araç. Araçta Atiker Gold tercih edilmiş. Enjektörler arızalı. Bu enjektörün değiştireceğiz. Filtre bakımı yapacağız. Peşinden bir yol yapacağız. Müşterimizin sıkıntısını gidereceğiz. Hadi bakalım takipteyiz. Üç Otağ otogaz mühendisinden herkese merhabalar. Ee, aracımızda bir sıkıntı vardı. Araç e, tekleme şikayeti, arızalanmasıyla bize gelmişti. Arıza cihazımızı bağladığımızda aracın çok fakir kaldığını görmüştük. Ee, enjektörümüzü değiştik, filtresini değiştik, yol ayarlarını tamamladık. Bir müşterimizi daha arızalanmasından kurtarmış olduk. İşlemlerimiz tamamlandı. Müşterimize teslim edeceğiz. Bu tarz bir şikayetiniz varsa, arızalanması, fakir veya zengin karşıma alakalı bir sıkıntınız varsa sizleri de servisimizle bekliyoruz. Bizleri e, sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.